Teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir içerik videosuyla karşınızdayız. Bu içerikte ülkemizdeki yabancı telefon üreticiler arasındaki bir sürtüşmeyi sizlere anlatacağım. Aslında arkadaşlar Biliniyor öyle ülkemizde pek çok yabancı telefon üreticisi bulunuyor. İlk baktığımızda akla gelen isimler Apple'dır, Samsung'dur, Xiaomi'dir, Huawei'dir, Honor'dır. Yani pek çok üreticinin bulunduğunu söylemek mümkün. Eskiye baktığımızda arkadaşlar... HTC olsun, Sony olsun, işte Nokia olsun bu tarz markalar da vardı. Fakat artık bunlar biraz yavaş yavaş ellerini Türkiye pazarından çekmeye başladılar. Neden? Çünkü Çinli üreticiler gerçek anlamda ülkemizdeki pazara el koydular diyebiliriz. Peki asıl soru şu. Türkiye pazarındaki gerçek lider kim? Yani şu anda genele baktığımızda en çok akıllı telefon satan firma hangisi? İşte bugün bu konuya biraz değineceğiz. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta iki farklı üretici Türkiye pazarında birinci benim diyerek ortaya çıktı. Peki ama gerçek birinci kim? Şimdi baktığımız zaman hem Samsung hem de Xiaomi Türkiye pazarında birinci olduklarını iddia ediyorlar. Aslında fitil ateşliğim Xiaomi oldu arkadaşlar. Xiaomi dedi ki benim pazar payım Türkiye'de %30'a yaklaştı ve son çeyrekte, en çok telefon satan firma benim dedi. Bu açıklamanın ardından çok geçmeden Samsung bir açıklama patlattı ve dedi ki bir araştırma şirketinin verilerine göre bizim pazar payımız %40'ın bile üzerinde. Dolayısıyla Türkiye pazarındaki gerçek birinci biziz dedi. Peki gerçek birinci kim? Şimdi genel itibariyle baktığımızda arkadaşlar Samsung'un açıkladığı %40'lık pazar payı biraz ütopik duruyor. Çünkü... %40 dediğiniz zaman neredeyse sokakta rastladığınız iki kişiden birisinde Samsung'un yeni modellerinden biri olması lazım. Fakat baktığımızda durum böyle değil. Yani son çeyrekte telefon alan 10 kişiyi çevirdiğimiz zaman dördünde Samsung olduğunu ben çok sanmıyorum açıkçası. Öte yandan Xiaomi'nin açıklamasına dönecek olursak Xiaomi burada muhtemelen hani kaçak telefonları baz almamıştır diye düşünüyorum. Bunları hesaplayabilir mi? Evet hesaplayabilir. E-mail numarasından, işte telefon kimliğinden vesaireden. Xiaomi kullanıcıları tespit edilebilir ama o da Kanaliz diye bir araştırma şirketi var. Onun verilerini baz alarak bu savunu ileri sürüyor. Dolayısıyla burada da yine resmi distribütörlerin satışları söz konusu. Yani asla kaçak telefonlar vesaire bunlar dahil edilmiş değil. Peki gelelim işin aslına yani Türkiye pazarında gerçek birinci kim sorusunun cevabına. Ben arkadaşlar şahsi kendi gözlemlerimi baz alarak bir açıklama yapmak istiyorum. Genel itibariyle baktığımız zaman özellikle son dönemde Xiaomi marka telefonların çok fazla sattığını görüyoruz. Özellikle de arkadaşlar Redmi modelleri, Redmi 8 olsun, Redmi 8 Pro olsun, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 bu modeller ülkemizde çok sattı. Sadece ülkemizi değil aslında dünyada da çok sattı. Geçtiğimiz günlerde bir liste açıklanmıştı en çok satan telefonlar diye. Burada bile hani iPhone 11'in ardından hemen A51 geliyordu. Onun akabinde ise Redmi modelleri vardı. Listede zaten 10 tane telefon vardı. Bu 10 modelin 4'ü Xiaomi imzası taşıyordu. 5'i Apple bir tanesi de Samsung imzası taşıyordu. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda bile Xiaomi'nin aslında akıllı telefon satışlarında nasıl bir yere yükseldiğini görebiliriz. Özellikle Türkiye gibi gelir seviyesi düşük olan ülkelerde Xiaomi gibi fiyat-performans ürünleri satan markaların yükselişe geçtiği de inkar edilemez bir gerçek arkadaşlar. Ha, Samsung satmıyor mudur? Elbette satıyordur. Fakat Samsung modelleri Xiaomi ile kıyasladığımız zaman bir tık daha pahalı arkadaşlar ki özellikle son dönemde Samsung da fiyatlarını düşürmeye başladı, bunu fark ediyoruz. Yani baktığımız zaman o eski katı fiyat politikasını artık çok fazla tutmuyorlar. Dolayısıyla burada fiyatların düşmesi Samsung'un da lehine oldu. Yani Samsung'un satışları son çeyrekte biraz yükselmiş olabilir ama ben Xiaomi'yi geçtiğini açıkçası düşünmüyorum. Ve hani halkın içinden baktığımızda da sanki Xiaomi modelleri biraz daha fazla satıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizin bu konudaki görüşleriniz nedir ama eğer sizin de farklı bir tahmininiz varsa... Bunları bizimle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu arada tekrardan belirtiyorum. Geneli değil arkadaşlar. Sadece şu anda son çeyreği yani son 3 ayı baz alarak konuşuyoruz. Yoksa genele baktığımızda iPhone kullanıcısı da çok fazla. Yani özellikle iPhone 6, 6s gibi modellerin hala kullanımda olduğunu biliyoruz. Ve bu telefonları kullananların sayısı da hal fazla olduğunu biliyoruz. Tabi güncel Apple modelleri çok fazla kullanılmıyor ama geçmişe baktığımızda Apple'ın ucuz olduğu dönemlere baktığımızda o dönemlerde gerçekten Apple'ın da önemli bir müşteri kitlesine eriştiğini zaten biliyoruz. Toparlamak gerekirse arkadaşlar bu videomuzda sizlere Xiaomi ve Samsung arasındaki kıssastan bahsettik. Bizim görüşümüz Xiaomi'nin bir tık daha haklı olduğu yönünde. Ki burada dediğim gibi kaçak telefonları ayrı tuttu. Kaçak telefonları dahil ettiğimiz zaman arkadaşlar muhtemelen Xiaomi açık ara pazarın lideri olabilir. Çünkü biliyorsunuz bu telefonları getiriyorlar. Atıyorum normalde 3000 liraya satılıyorsa adam 2200 liraya falan satıyor. Ki internette, çeşitli sitelerde de bunları bulmanız mümkün. Bunu da biliyoruz. Fakat bunlar yasal olmadığı için sonradan başınıza dert aşabiliyor. Çünkü niye? Bunlara klona e-mail atıyorlar. BTK bunları bir süre sonra tespit ediyor ve size diyor ki işte telefonunuz bir ay içinde iki ay içinde kapatılacaktır diyor. Tekrardan yeni bir klona e-mail atılması gerekiyor vesaire. Yani bir sürü uğraş ve problem getiriyor size. Dolayısıyla Resmi telefonlara baktığımızda da Xiaomi kendi birinciliğini ilan etmiş durumda, Samsung da kendi birinciliğini ilan etmiş durumda. Peki size göre birinci kim? Dediğim gibi dilerseniz bize yorumlarda fikrinizi anlatabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.